Enerjime çağlayan Dentin Park'ın kurucusuyum. 13 yıldan beri mali müşavire isteğindeyim. 5 yıldan beri de mali müşavirlik ile hizmet etmekteyiz. Diya öncesinde firmalara genellikle uzak masaüstü bağlantısıyla bağlanıyorduk ve onların çalışma saatleri içerisinde oluyordu bu işlemler. Yetiştirmek gerekiyordu. Ama Diya'dan sonra zaman kısıtlamamız olmadı. İstediğimiz zaman sunuculara bağlanıp gerekli kontrolleri yapabiliyorduk. Firmalar DIA'yı kullanırken dijital dönüşümlerini sağlamak için kullanıyorlar. Üretim firmalarımızda da üretim aşamaları, satın alma, sipariş hepsinin bir, bir arada olduğu ERP programı olarak nitelendirdiğimiz DIA'yı kullanıyorlar. ve Bölümler arası bir etkileşim olmuş oluyor kendi aralarında. Birbirlerine kopuk olmuyorlar bu dönemde. Müşterilerimizin diye kullanması bizi evraka fiziki olarak temastan biraz da koruyor bu pandemi döneminde. Ve evrak yükünün tasnifleme, klasörleme yükünden de kurtarıyor. Çünkü istediğimiz zaman F-fatur'yı e görüntüleyebiliyoruz kendi içinden. Çekleri olsun görüntüleyebiliyoruz. Yani yaptıkları bütün işlemler için belgeye dayanacak o belgeyi görüntüleyebiliyoruz fiziki olarak dokunmadan. Bu noktada bizim için faydası var satın alma, fatura, sipariş, muhasebe, beyanname, personel, bütün bölümlerini kullanıyoruz. Dianın farkları diğer programlardan. Özellikle web tabanlı olması zaten başta başında bir farkındalık yaratıyor. İstediğimiz her yerden erişim sağlıyor. Piyasadaki birçok programı kullandık. Yani müşavirleri hitap ettiği biraz daha aşikardır. Ama DİA aslında her ikisine de hitap ediyor. Biz entegrasyonlarla birlikte genel muhasebeyi çok etkin kullanabiliyoruz. İstediğimiz özel alanlarla hesap planına müdahale edebiliyoruz. DİA ile ilerlemek istediğimiz farklı projeler var. Çünkü DİA mali müşavirlerle muhasebeyle bir bütün çek, senet, satın alma, sipariş, fatura. Ve bunların aslında en son noktası nakite dayanıyor, nakit akışa dayanıyor. Şirket nakit akışını, nakit yönetimini yaptığı sürece özellikle bu pandemi döneminde daha ayakta kalabilme açısından güçlü olabilmek için çok önemli nakit akış. da bu noktada nakit akışı biraz daha finansal raporlamayı birlikte götürmek niyetimiz var aslında. Bu programda birlikte aslında evrakın, fiziki evraka, Gitmeden görüntü olarak, dijital bir görüntü olarak veriye ulaşabiliyorlar, evraka ulaşabiliyorlar ve uzaktan müdahale edebiliyorlar. İlla şirketlere o anda gitmesine gerek yok. Çünkü biz arka taraftan sistemi kontrol edebiliyoruz, o noktada inceleyebiliyoruz. Bizim aslında gerçek, mesleğimizin gerçek tarafı biz kontrol, denetim ve firmaya yön vermek, kar zararını hesaplamak tarafında hizmet vermemiz gerekirken bu bizim için gerçekten çok zaman alıyor. Ama DIA'da böyle bir fayda var bize sağladı ve bu faydadan dolayı da diğer alanlara zaman ayırabiliyoruz. Özellikle firmaların kendi içindeki hukuki dediğimiz, hukuki revize dediğimiz alanlarda iç yönetmelik yazma veya kendi içindeki bölümlemeyi yapabilme o konularda daha fazla katma değer sağlama yardımcı oluyor. DIA hızlı. Gerçekten de web tabanlı olmasına rağmen diğer eski aletli tabanlı ve çok kullandığımız programa göre hızlı. Her yerden müdahale olabilmek, özellikle tatildeyken bile laptop'um açıp bir işleme bakabilmek bu bir özgürlüktür aslında. Yerden ve mekandan bağımsız olmak, zamandan da bağımsız. Olmak. Gecenin bir yasada istediğiniz zaman kalkıp bakabiliyorsunuz bir işleme. Ne kadar özgürsem, ne kadar müdahale olabiliyorsam zamandan benim için o kadar verimlidir. İşine özgürlük kat, işine diye kat. <gülüyor>